Adım adım minimalizm serisinin ikinci adımındayız. Genellikle herkes iyi giyinmenin çok kıyafete sahip olmakla alakalı olduğunu düşünür. Halbuki iyi giyinmek şu anda ne giydiğinizle ilgilidir. Evdeki gardırobunuzda kaç kıyafetiniz olduğuyla ilgili değil. Gardıropların en büyük problemi her sezon yeni kıyafetler almamız ama buna karşılık içerisinden giymediğimiz kıyafetleri hiçbir zaman çıkarmamamızdır. Şimdi gardırobumuza bir bakın ve son bir yıldır kullanmadığınız bütün kıyafetleri bir kenara ayırın. Bu kıyafetleri bir yıldır giymediyseniz bir daha giyme ihtimaliniz sıfır. Minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler.